Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit çarşı merkezdeyiz şimdi. Burası İstanbul Terazi baskül Hemen hemen her marka satış ve servisi var. Yedek parçası var arkadaşlar. Çarşı merkezde. Bayağı eski bir firma. Ustaları güzel. Zaten kendisi içeride. Şimdi içeri gireceğiz. Kendisi telefon numaralarını bize söyleyecek arkadaşlar. Hemen içeri giriyoruz. Bakın her tarafta Terazi baskül kantarları görebilirsiniz. Her marka var bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela sol tarafa baktığımızda görüyorsunuz. İkinci el satışta var mı abi? Var, var değil mi? Evet. Tamir var, servis var, yedek parça var, markaların yetkili servislikleri var. Hemen sağa döndük. Bakın arkadaşlar bunlar daha büyük tonajlar için. Bunlar biraz daha küçük. Görüyorsunuz hemen. Yetkili zaten burada. Ne dedin abi? Bir daha söyle. Ne terazi dedin? Barkotlu terazilerin. Barkotlu terazi. Sıfırları. Evet. Dijinin. Yani. Dijinin. Yetkili satış ve servissin. Tamam. Başka? Kipa. söylemek Kipa. Kipa. tansaj Tansaş. Evet. Başka? Migrosların. Migros marketlerin. Marketlerinin komple. Sistemleri. Ha yazar kasalarını değil mi? Yazar kasa, terazi, terazi baskül. baskül. Terazi basküllerinin hepsini biz bakıyoruz. Tamam. Telefon numaranı söyler misin? 0266 alan koduyla 373-87-36 Cebi de arkadaşın cebini Berişimiz, söyleyelim. 534-933-67-67 söyle. Bir de Balıkesir'de de şubesimiz var merkezde. Tamam. Onun telefonu da 241-43-38-243-87-36 Buranın adresi nasıl? Cami Vasat Mahallesi, Ulu Garaj Caddesi No 22 Edrenik. Tamam. Teşekkür ederim. Türk, Türk Telekom Sokağı'dır. Türk Telekom Sokağı'ndan girince Telekom ileride. Sokağı, Türk Telekom'la e, Pol, Törfez Polis Karakolu Sokağı. Arasında. Evet. İkisinin arasında. Evet. Tamam. Şimdi arka. Zaten o yol üzerinde. Tamam. Eee servisler caddesi de zaten herkes bilir burayı. Ha burası hep yani servisler yani. mi var burada? Aynen, ha beyaz servisi falan hepsi Aynen. burada. Bu arada tamam. Arkada ustanız var. Ona da bir gelip bakalım. Birader kolay gelsin. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun sen şimdi burada? Kısaca bize anlatıver. Cihazım arıza yapmış, onu açıyorum. Evet. E, tuş takımı bozulmuş. Ona bakıyorsun. Onu sökeceğim, temizleyeceğim. Temizledikten sonra yeni tuş takımını takacağım. Yani yedek parça da var. Tabii e, olsun. Tabii ha. hepsi var. Aha açtın şimdi herhalde. Şu an aktif oldu, tartım moduna geçti ve hazır sayılır. Tamam. Montajını yapacağım, temizliğini yapacağım, müşterimize yani teslim, teslim edeceğim. Tamam. Şurada da örnekler var Şimdi Artı bir de şimdi kimsenin bilmediği daha yeni başlılık vakum makinesi terazi şeyi... Şunlar mı abi? Vakum makinesi tamir ve satışına da giriyoruz. Tamir ve satışı, vakum tamir, makinesi. Evet. Şunlar ne abi? Bunlar basküller. Basküller Bunlar büyük tamam. tonajlı basküller, bunları demonte vaziyette müşterilerimize en ucuz fiyatla satmaya çalışıyoruz. Tamam, kredi kartı var mı? Kredi İçerim. kartı yok abi. Yok Hadi mu? Cash. Nakit. <gülüyor> Aynen öyle. Kredi kartına var? Banka alıyor ayrı, devlet alıyor ayrı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle dükkanı biraz daha gezeyim. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz raflar dolu. Gördüğünüz gibi. Hemen hemen her markanın yetkili satış ve servisi arkadaşlar. Yedek parçaları. Bunların hepsi var. Eğer Edirhamit'deyseniz, Körfez'deyseniz, Balıkesir Merkezi de şubesi var. Abimiz söyledi. Gelebilirsiniz, fiyat sorabilirseniz. Ustamız eski bir usta. Zaten abim yıllardır bu işi yapıyor. Biz... 1990 yılında İstanbul'dan geldim. Aslen İstanbul. Aslan İstanbul'dasınız. evlendim, artık buralı oldum. <gülüyor> hanım köylü, hanım köylü. Aynen, 17 seneden beri buralıyım. Kendimi bildim bileli, teraziyim. Türkiye'nin ilk terazi servisi olan İstanbul'da kişiden öğrendiniz. Öğrendik bu işi geldik. Yaklaşık 28 yılımız. Baya olmuş abi. 28 yıldan beri ondan sonra bayağı çalışıyoruz. Tabii 17 seneden beri de Balıkesir'de bir fil çalışıyoruz. Tamam. Abi teşekkür tamam. ederim. Tamam. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin.